Polat'ta gençlere sorduk. Size yurt dışında oturum verseydi gider miydiniz diye. Sana yurt dışında oturum versek ülkeyi terk eder miydin? Evet. Giderdin yani. Evet. Niçin? Ülkede nasıl desem böyle bir sürem siyasi hem de böyle ekonomik olarak savaş var. Yani memnun değilsin yani. Evet. Geleceğe dair umudun da yok. Evet. Hayır. Vallahi. Türkiye'yi seviyorum. <gülüyor> Seni yurt dışına göndersek evet. oturum sorunun yok, hiçbir sorunun yok. Gider miydin? Giderim abi. Siz gider miydiniz? Giderdim abi tabi. Sen? He. Evet. Ülken ekonomisi böyle abi, yurt dışında para var. Öyle mi? Aynısı abi, evet. Peki Türkiye'de geleceğe dair bir e, düşünceniz var mı? Yok. Evet. Umudunuz var mı? O da yok. Recep bundan da umudu yokmuş. Sana yurt dışında oturum verseydik. Türkiye'yi terk eder miydin? Etmez. Niçin? Ne bileyim abi. Mutlu musun Türkiye'de? Evet. Yaşın kaç? 14. 14. Size yurt dışında oturum versek? Evet abi. Ülkeyi terk eder miydin? Yurt dışında terk ederdim abi. Sen? Tabi abi ne? Hiç düşünmem. Ya. Niye? Ya abi durumlar belli abi. Yani yaşanabilir bir ülke değil mi? Genç abi için. ya 45 liraydı. Kaç? 4 ay önce. Şimdi 3 kat oldu abi. Ama asgari ücret 1.5 kat oldu. Çok basit bir matematik abi. Sence? Doğru her şey yani dolar olmuş 14 lira 13,52. Bu adam Suriyeli, hiç benziyor mu Suriyeli? Yok abi ya. Biz size desek ki size yurt oturum vereceğiz. Ülkeyi terk eder miydiniz? E, terk edemem, geride bırakacağım kişiler var çünkü, ederim. ederim. Tamam, evet, teşekkür ederim, çok sağ ol. Sana yurt dışında oturum versek, evet. ülkeyi hemen terk eder miydin? Terk ederim. Niçin? Abi ülkede yaşanılmaz. Sence yaşanılır mı? E <gülüyor> yaşanılmaz abi, ekonomi çok kötü. Ondan sonra bir dünya kimsenin işi yok, gücü yok. Ben direkt giderdim. Tek ben giderdim. Sonra, aynen öyle. Sana yurt dışında biz oturum versek, Heh. ülkeyi terk eder miydin? Vallahi ben terk ederim. Terk etmezdim abi, niye Allah terk edeyim? Vatanı da satmayız ya. Yani bir çalışır sonra geri geliriz. Biraz yani sermaye kurtararak. Ama gider duruyor ya. Abi gider geri gelir. Hiç gidiyorsun oraya peki? Türkiye'nin ekonomik şartları iyi değil. Sence öyle mi? Yani kendi şeyin memleketini terk etmez abi. Niye terk etsin, terk etsin yani? Değil, değil. Memleketi daha güzeldir O zaman bu karşı tepki ediyoruz. Şöyle gösterelim tamam. Ben de vatan haini. <gülüyor> Size yurt dışında oturum versek ülkeyi terk eder miydiniz? Yani terk ederdi herhalde. Ederdim. <gülüyor> Ederdim. Hepsi terk ediyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Birisi durmuyor ki. Ama niçin? Ya buranın şartları iyi olmadığı için. Yani şartları iyi olmadığı Aynı, Ekonomi. Yani oranın şartları iyi. Burada her şey pahalı. Orada her şey ucuz yani. <gülüyor> Duyun bizi ya <gülüyor> lütfen. Sana oturum versek. Desek Hı. ki sana oturum veriyoruz. Dışına yurt dışına gideceksin. Çoktan giderim. Çoktan evet. gidersin. Durma. Hangi ülkeye gidelim? Yani yurt dışı olsun da. Avrupa özellikle. Avrupa. Bir saniye durma. Tabii ki sonuçlar ortada. Gençlerin hepsi yurt dışında yaşamayı daha çok tercih ediyor.